30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Twitter'dan paylaştığı bir görselle kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne yazık ki Zafer'in en büyük mimarı ve ülkemizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü orijinal resimden kırptı. Daha öncelerde de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül istisnasız her 23 Nisan, 30 Ağustos ve 19 Mayıs gibi milli bayramlarda hasta olur, daha doğrusu hasta taklidi yapar ve bayram kutlamalarına katılmazdı. Bu hadiseleri düşünürken benim de aklıma şöyle bir soru geldi. Bir Türk neden ülkesinin ebedi liderini sevmez ve ismini dahi paylaşmak istemezdi. Açıkçası ben bu soruya bir cevap bulmuş veya bir anlam yükleyebilmiş değilim. Düşünsenize onun kurduğu ülkede, onun kurduğu cumhuriyette, onun kurduğu kurumda görev yapıyorsunuz ve onun sayesinde Türk topraklarında olan Ayasofya'da kalkıp ona lanet okuyabiliyorsunuz. Bunu hangi Türk yapabilir? Bunu kim yapabilir? Denizlere dökülen Yunanı, Rum'u yapsa, bütün planları üst olan İngiliz'i, Ermenisi yapsa belki bir nebze akıl erdirebiliriz. Fakat bu hadsizliği yapanlar bizzat bizim vergimizle maaş alıp bizden gibi gözükenler olunca akıl erdiremiyorum. Mesela zamanında bir deli vardı ekranlarda. Yalnız gerçekten deliydi. Rapor vardı. Ayrıca deliliğiyle kalmayarak dolandırıcılığı ve vatan hainliği de vardı. Zamanında Almanya'daki Türk işçilere denize 0 kilometre arsalar satmış fakat arsalar denize 50 kilometre uzaklıkta çıkmıştı. Kenan Evren döneminde de Türk vatandaşlığı elinden alınmıştı. Fakat gel zaman git zaman bu hain İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akife, en büyük Türk komutanlardan biri olan Emir Tümra ve Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e türlü iftiralar ve hakaretlerde bulunmuştu. Ve bu hainin hastaneye düştüğü zaman yıkılsın dediği Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı onu ziyarete gitmişti. Ya bu hain keşke Yunan kazansaydı demiş birisi. Hainliğin kitabını yazmış birisi. Bir Cumhurbaşkanı neden ziyarete gider anlam yüklemek zor.